Elimizde 3 bölü 4 x artı 2 eşittir 3 bölü 8 x eksi 4 denklemi var. Bu denklemi de daha önce yaptığımız gibi, x'li terimleri bir tarafa, sabit terimleri diğer tarafa toplayarak çözebiliriz. Ama kesirleri toplamak ve çıkarmak bazen karışık olabiliyor, biliyorsunuz. O yüzden bu videoda yapacağım şey, denklemi kesirlerden kurtarabilecek bir sayı bulmak ve iki tarafı da bu sayıyla çarpmak. Ve bunu yapabileceğim en uygun sayı, yani kesirlerle çarptığımda, onları tam sayı yapacak en küçük sayı kaç olabilir? Bu en küçük sayı 8 olacak. Bu denklemin iki tarafını da 8 ile çarpacağım. Peki şimdi diyeceksiniz ki bana, 8'i nereden buldun? 8'i buldum. Çünkü kendime 4 ve 8'in en küçük ortak katı nedir diye sordum. 4 ve 8 tarafından bölünebilen en küçük sayı 8'dir. Yani 8 ile çarpınca kesirlerden kurtulacağız. Ve şimdi neler olacak görelim. 8 kere 3 bölü 4. Bu 8 çarpı 3 bölü 4 ile aynı şey. Bunu şu köşede yapayım. Bu 8 kere 3 bölü 4 ile aynı şey. Bu da eşittir. Bu da eşittir. 8 bölü 4 o da 2 eder. Sonuçta bu 2 kere 3 yani 6. Denklemin sol tarafı 8 kere 3 bölü 4 x yani 6 x. Ve 8 kere 2, yani 16. Denklemin bir tarafını ya da tümünü bir ile çarparken, denklemdeki her terimi o sayıyla çarpmanız gerektiğini unutmayın. Yani 8'i dağıtmanız gerekiyor. Yani denklemin sol tarafı 6x artı 16. Bu da eşittir 8 kere 3 bölü 8. Bu çok kolay. 8'ler birbirini götürüyor ve geriye sadece 3x kaldı. 8 kere eksi 4 eşittir eksi 32. Böylece denklemi çok daha düzenli, daha temiz görünen bir hale getirmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken tüm x değerlerini denklemin sol tarafına sabit değerleri de denklemin sağ tarafını almak. Hadi sağdaki 3x'ten kurtulalım. Bunu yapmak için iki taraftan 3x çıkarabiliriz. Bu sağdaki 3x'ten kurtulmak için aklıma gelen en iyi yol. Bu denklemin sol tarafı 6x eksi 3x eşittir 3x. 6 eksi 3 eşittir 3 ve elimizde artı 16 var. Bu da eşittir 3x eksi 3x. 3x'i çıkarmamızın tüm amacı zaten bu iki değerin birbirlerini götürmeleriydi. Yani bu arkadaşlar birbirlerini götürdüler ve bize sadece eksi 32 kaldı. Şimdi de sol taraftaki 16'dan kurtulalım ve kurtulmak için bu denklemin iki tarafından da 16 çıkaracağız. İki taraftan da 16 çıkarın. Denklemin sol tarafı burada 3x'imiz var. Bu 16'lar birbirlerini götürüyorlar. Bir şey yazmanıza gerek kalmıyor.şi eksi 32 eksi 16. Bu da eksi 48 eder. Yani elimizde 3x eşittir eksi 48 var. x'i yalnız bırakmak için bu denklemin iki tarafını da 3'e bölebiliriz. Evet, o zaman iki tarafı da 3'e bölelim. Denklemin sol tarafı 3x bölü 3 eşittir x. Zaten iki tarafı da 3'e bölmemizin amacı buydu. Ve denklemin sağ tarafı eksi 48 bölü 3. O da eşittir eksi 16. Ve işimiz bitti. Cevabımız x eşittir eksi 16. O zaman sonucumuzu ilk denklemi yerleştirerek sağlamasını yapalım. İlk denklemde bu 8'ler yoktu. Denklemimiz 3 bölü 4 çarpı eksi 16 artı 2 eşittir 3 bölü 8 çarpı eksi 16 eksi 4. Yani 16'nın 4 3'ü 12'ye eşit. Buna şu şekilde bakabiliriz. 16 bölü 4 kaçtır? 4'tür. Sonra onu 3 ile çarpın, o da 3 kere 4 12. Sadece kesirleri çarpıyoruz. yani bu, 12 olacak. Yani denklemin sol tarafı eksi 12 artı 2. Eksi 12 artı 2 eşittir 10. Yani sol taraf eksi 10. Hadi sağ taraf neymiş şimdi ona bakalım. Elimizde 3 bölü 8 çarpı eksi 16 var. Eksi 16'yı 8'e bölersek eksi 2 buluruz. Eksi 2 çarpı 3 eşittir eksi 6. Bu da eksi 6 eksi 4'tür. Eksi 6 eksi 4 eşittir. Eksi 10. x eksi 16'ya eşit olduğunda orijinal denklemi sağlıyor. Denklemin iki tarafı da eksi 10 oluyor. Ve böylece işimiz bitti.